Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yaman kararlı bir şekilde eve dönmek için uğraşır. Yaman'ın yaşadığından emin olan Feride ise aldığı bir haber karşısında şok olur. Feride'yi güvende tutmaya çalışırken bilmediği bir numaradan gelen telefonla zireyi şaşkına çevirir. Zafer harikadan öğrendiği şey nedeniyle niye uğradığını şaşırır. Murat gidip Hakan'ın evini araştırmaya karar verir. Güzel Murat ve Kader'i ayırabilmek için bir plan yapar. Ancak işler beklediği gibi bitmez. Yılmaz ve Müzgen sonunda çok mutlu anlar yaşarlar. Yılmaz'ın beklenmedik teklifi, tüm dengeleri yerinden oynatır. Yılmaz teklifini Müzgen'e kabul ettirebilmek için güzel bir plan tasarlar. Müzgen'in vereceği cevap ise merak konusudur. Yılmaz'a ulaşamayan gönül, oğlunun müşkanla barışmasından korkar. Şirketteki gelişmelerden dolayı mutsuz olan Burçin, bir konuda gönüllü işbirliği yapar. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.